Evet Merhabalar Arkadaşlar e, Dersimizin bu bölümünde Şöyle ki Yazımızın bu bölümünde e, Bir e, sayfanın e, Bir internet sayfasının e, SEO uyumlu Hale getirilmesinden bahsediyorduk e, Daha evvelki Bölümümüzde Şurada hemen yazımızda Görebileceğiniz gibi Bir e, SEO uyumlu web sitesi nasıl yapılır WordPress siteler için ayrıntılı olarak anlatıyorduk arkadaşlar. Şimdi hemen e, bu kısım yazı olarak bayağı uzun süreceği için video olarak anlatmayı uygun gördük. Şimdi e, odak anahtar kelimemizi yazıyoruz. Web tasarım ve SEO dersleri değil mi? E, çünkü bu zaten, e, bir saniye hemen şuradan ilk önce bir güncelle diyelim. Web tasarım ve SEO dersleri e, web sitemizin ana konusu olduğu için e, odak anahtar kelimemiz olmasında herhangi bir sakınca yok. E, burada direkt web tasarım ve SEO demiyorum. Çünkü web tasarım ve SEO dersen daha e, şey e, daha iddialı bir anahtar kelime oluyor ki e, tamamen web tasarım ve SEO ile ilgili değil web tasarım ve SEO dersleri Ana sayfamın korusu. Şimdi geliyorum sayfamıza arkadaşlar. Evet bakalım. Evet kaydıralım aşağıya sayfamız, sayfeyimiz. Evet burada web tasarım SEO dersleri olarak e, odak anahtar kelime girdikten sonra şurada meta description bölümlerimiz var. Bakın e, başlık aynen girilmiş buraya deme. Bakın bu başlığı silersek o kısım tamamen gidiyor. O yüzden arkadaşlar bu web tasarım ve SEO derslerinde aynen buraya kopyaladığımızda e, herhangi bir e, bozulma olmayacaktır. Zaten kendisi başlık olarak orada duruyor. Sayfa ayırıcı yani e, şu işaret site başlığı Onur Kalafat e, İngilizce ve BT, Bilişim Teknolojileri diye SEO başlığımız. Peki Meta Description'ımız bölümünde arkadaşlar şuradaki e, odak anahtar kelimemizi aynen alıyoruz, şuraya yapıştırıyoruz. Daha sonradan bir ayırıcı. Daha sonradan açıklıyorum işte sayfam ne olacak? Kısaca öz olarak web tasarım ve SEO derslerini bulabileceğiniz internet sitemde sizlere, sizler için zamanla yeni kurslar açmayı hedeflemekteyiz. Evet, şimdilik arkadaşlar baktığımızda şu portakal renkli gözüküyor. Yani yeşil olsa daha güzel. Neden bu? Çünkü sayfam daha tamamlanmadı. 116 kelime var. En az 300 kelime olmalı. Pardon arkadaşlar. Keywords in subheadings. Evet. Alt başlıklarda anahtar kelime kullanım gibi şeylere de dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar yazımızın diğer bölümlerde başka videolarda çekebilirim. Dediğiniz için teşekkür ederim. Bu used SEO eklentisinde bir ana sayfada, bir ana sayfada anahtar kelime ve meta description, meta tanım şu kısım, meta tanım kullanımıyla ilgili olan kısımda hemen şuraya atlamadan geçiyor geçmeyelim. Şuraya da e, şu şekilde olsa deme daha iyi. Evet. Hatta e, evet bu şekilde olsa daha iyi. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar ve her seferinde güncelle veya güncelle demeyi unutmayacağız.